Arkadaşlar bugün sizlerle Yine Meydan okuyoruz Kime? Enet abiye Enet Batıra Ferah Kaçış oynuyoruz Evet Ferah Kaçış oynuyoruz Bakalım Ferah Kaçış Oyununa Gördüğünüz gibi Oyuna başlıyorum Ne yazık ki Bizim sakızımız yok yok. Ama ben üstün zekamla bu oyunu geçebileceğime inanıyorum. Evet. Oyuna başlıyoruz. Buldum. Bunu da buldum. Bunu da buldum. Bu nedir ya? Bu buldum. Şu anahtarlar. O, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar iyi olduğumu hiç düşünmemiştim. 17 saniyede bitirdik. Şimdi Not defterinde yazdığı rakamlarla bakalım neler yapabileceğiz. 5, 1, 9, ok. 9, 1, a, 5, ok. 9, 9 1, 5, ok. Kilit Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir gerçek. 30 saniye 34 halise ile bitirdim. Yine rekor kırdım ya yine ya. Enes abinin meydan okumasını kabul edip yine onu geçtim. O kaç saniye yapmıştı acaba? 39 saniye 20 saniye diye hatırlıyorum. Ben 36 saniye 20 saniye. Ama 20 saniyeydi yani onu biliyorum. Ben 30 saniye 34 saniye yaptım. Enes abi sıkıyorsa geç. Bak hiç kendi beyin zekamla hiç sakız çiğnemeden bunu başardım. Acaba yarışmaya katılsam mı diye düşünüyorum. Evet. Daha iyi bir süre yaparım diye şimdilik katılmayacağım. Belki kazanırım. Bir gün. Sönümenlerle oynarım. Neyse. Bu kadardı. Enes abi yoruma da göndereceğim bunu. Hayır. Çok yani akıllıyım. Bunu bir şaka <gülüyor> yaptım şaka şaka. Yani herhalde tesadüf falandı. O zaman görüşürüz.